24,259 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Çok güzel. Bu tarz problemleri çözmenin oldukça kolay anlaşılır olduğunu fark edeceksiniz ama benim esas amacım, bu videodaki esas amacım, en yakın yüzlüğe yuvarlamanın ne demek olduğunu anlamanızı sağlamak. Önce bir sayı doğrusu çizelim. Çizdiğim sayı doğrusu üzerinde şimdi yüzlükleri işaretleyeceğiz. Yani burada elimizde 24,100 var. Sonra 24,200 24,300 ve son olarak 24,400 var. Bence yüzlükleri işaretlerken ne demek istediğimi zaten anladınız. Yüzün katlarını artırarak gidiyorum. Şimdi sayı doğrusunda 24,259 nerede? Eğer sayı doğrusuna bakarsak 24,200'den daha fazla ve 24,300'den daha az. Bu 259 yani eğer buradaki mesafe 100 ise 59 şuralarda bir yere denk gelir ve bu da sayımızın nerede olduğunu gösteriyor. Burası 24,259. Eğer birisi bu sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlamanızı isterse bu demek oluyor ki yüzün katlarından sayıya en yakın olanına yuvarlamanız isteniyor. Eğer buradan bakarsanız, sayının 24,300'e 24,200'den e, 24, daha yakın olduğunu göreceksiniz. Yani yuvarladığınızda 24,300'e denk gelir. Yani eğer en yakın yüzdeye yuvarlarsanız cevap 24,300'dür. Bu burada yaptığımız şeyin neden en yakın yüzdeye yuvarlama diye adlandırıldığının kavramsal açıklaması. En yakın yüzlük 24,300. Ama böyle problemler çözerken her seferinde bir sayı doğrusu çizmenize ve aynı şeylere, benim burada yaptığım şeyleri tekrarlamanıza tabii ki gerek yok. Daha kolay ve daha matematiksel bir yöntem için şimdi bu 24,259 sayısına bir kere daha bakalım. En yakın yüzlüğe yuvarlamak istiyoruz. Bu nedenle yüzler basamağının olduğu yere bakacağız. Burası yüzler basamağı ve yuvarladığımızda bu demek oluyor ki burada başka rakam istemiyoruz. Yüzler basamağından sonra sadece sıfırları istiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yuvarladığınız basamaktan bir önceki basamağa bakıyorsunuz. Burası yüzler basamağı ve bu nedenle buradaki 5'e bakıyoruz. Eğer bu sayı 5 ya da 5'ten daha büyükse yani 5, 6, 7, 8, 9 ise yukarı doğru, yukarıya doğru yuvarlıyorsunuz. 5 ya da daha büyükse yukarı yuvarlıyorsunuz. Bu örnekte gördüğümüz ve yuvarlayacağımız sayı 5. Bu sayı 5 ya da daha büyük şartını sağladığı için yukarıya yuvarlayacağız. Yukarıya yuvarlıyoruz ve 2'yi 3'e çeviriyoruz. Yüzler basamağını 1 arttırıyoruz, yukarıya doğru yuvarlıyoruz. Bu da 24,300'e eşit oluyor. Bu yukarı yuvarlamanın ne olduğunun bir açıklaması. Buna zıt bir örnek olarak diyelim ki elimizde ne var? 24,249 sayısı var ve bu sefer de bunu en yakın yüzlüğe yuvarlamak istiyorum. Onlar basamağına bakalım. Burası bir kademe sağda. Sayımız 5 ya da 5'ten büyük bir sayı değil. Bu nedenle ne yapacağız? Aşağı doğru, aşağıya yuvarlayacağız. Aşağıya yuvarlama yaparken dikkatli olun, bu 2'yi azaltmak demek değildir. Bu, elinizde sadece 2 olduğunu ve 2'den sonra gelen her şeyden kurtulmanız gerektiğini söylüyor. Yani sayımız 24,200 olacak. Yukarı yuvarlarken yüzler basamağı 1 artar ama aşağı yuvarlarken 1 azalmaz, aynı kalır. Bunu unutmayın. Eğer yukarı yuvarlasaydık 24,300 olacaktı. Kulağa mantıklı geliyor. 24,249 buralarda bir yerde olur, yani 24,200'e daha yakın olur. Bu durumda aşağı yuvarlama yaptığımızda, 24,200 sayısı en yakın yüzlük olur. 24,259 içinse en yakın yüzlük 24,300'dür, yani yukarı yuvarlarız.